Kayda girdik mi? Çalışıyor mu? Tamam. Başlıyoruz o zaman. Hazır mıyız? Evet. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlerle birlikte Remington G5 erkek bakım setini inceliyoruz. Multifonksiyon dediğimiz ilginç ürünlerden bir tanesi. Hem saç hem sakal kesimi yapabiliyor. Ve sakallarınızı istediğiniz gibi şekillendirmenize yardımcı olan küçük kullanışlı güzel bir ürün. Şimdi gelin bakalım bu ürün bize neler sunuyor. Hep beraber izleyelim. Salgınının yaşandığı bu günlerde pandemi adı verilen bu süreçte evlerde kalıyoruz. Evlerde kaldığımız için berberler ve kuaförler de kapalı kaldığından dolayı biz de saçlarımızı tıraş edemiyoruz. Sakallarımız uzuyor, saçlarımız uzuyor. İşte biz geçtiğimiz günlerde Remington'ın bir başka modelini almış ve saçlarımızı kesmiştik. Ama ürün sadece ve sadece saç kesimi için tasarlanmış özel bir üründü. Bugün teste aldığımız ürün ise G5 grafit olarak isimlendirilen ürün ise ki tam ismini söylemem gerekirse Remington PG5000 grafit G5 erkek bakım kiti. Daha çok birden fazla fonksiyonu bulunan ve saç ve sakalı aynı anda kesmenizi sağlayan bir set. Şimdi set olduğu zaman arkadaşlar bu ürünler birden fazla başlıktan oluşuyor. Bu üründe tamı tamına 9 tane farklı başlık var. Ana başlık diyebileceğimiz bu başlık şu şekilde takıp çıkartabiliyoruz. Çok basit bir mekanizması var. Bunu takıp başka bir başlık taktığınızda farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Ee, kutusundan aslında 9 değil de 7 tane farklı bir aparat çıkıyor. Ama bunların farklı farklı e, bağlantı yöntemleri de var. Mesela bu biri dediğimiz zaman şöyle... İki tane tarak. Bunlar sakal içinde, saç içinde kullanabiliyorsunuz. Birisi bir buçuk, diğeri üç milimetre. Şu ikisi aslında bir başlık olarak da kullanılabilir. Bu göğüs kıllarımızı almak için kullanılan bir aparat. İsterseniz böyle kullanıyorsunuz, isterseniz bu şekilde. Ne etti? İki, dört, beş etti bile. Bu başlıkla beraber sakallarınızın yan taraflarını, sakalın bittiği yerlerin daha böyle frisüz hale getirmek için bunu kullanıyoruz. Şu başlığımız favorileri almak için kullanıyoruz. Bu başlığımızı burun ve kulak kıllarımızı almak için kullanıyoruz. Bu başlığımızı ise saç kesiminde kullanıyoruz. Toplamda saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane başlık olmuş oluyor. Şimdi ürünün kullanımı gayet kolay. Ne yapmak istiyorsanız o başlığı çok kolay bir şekilde buraya taktığınızda cihazı kullanmaya başlıyorsunuz. Kablosuz olarak kullanılıyor. Kutusundan bir adet adaptör çıkıyor. Şöyle bir adaptörümüz var. İsterseniz çok güzel bir hareket olmuş bu. Ben çok beğendim bunu. Özel bir dönüştürücü de var. O zaman USB üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Ben bunu mesela bir harici piliniz var. Elektriğin olmadığı bir yerdesiniz. Şöyle bir aparatla bir de harici pille taktığınızda cihazı şarj edebiliyorsunuz. Genel olarak tasarımından biraz da bahsetmek istiyorum. Siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu bir tasarım var. G5'te cihazın ön tarafında hemen hemen tam ortada bir tane power tuşu var. Buna bastığınız zaman çalışıyor. Mesela ben çalıştırayım. Şu an başlık olmadığı için oldukça sessiz çalışıyor. Bir kere daha basarsanız kapanıyor. Şimdi bir de isterseniz başlık takalım. Başlıkla biraz çalıştım. Bakalım sesi nasılmış. Evet başlıkla tabi haliyle biraz daha ses seviyesi yüksek ama çok da rahatsız edici bir ses seviyesi yok onu belirtmiş olalım. Bu arada güç tuşunun hemen altında bir led lamba var. Bu led lamba normalde adaptörü taktığınız zaman yani gücü bağladığınız zaman yanıyor. Eğer pil bitmeye yakınsa, ki bunu biz deneyimleme imkanımız olmadı için çünkü pilli bitiremedik yaptığımız testler süresince, led lamba kırmızı yanmaya başlıyor. Kırmızı yanmaya başladığında şarj etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi biz ne yaptık? Ondan da biraz bahsedeyim yaşadığımız deneyimden. Öncelikle ben birazcık sakallarımı uzattım şu anda. Kesilmiş halini görüyorsunuz ekranda. Epey bir uzattım. Yaklaşık bir 10 gün boyunca sakallarımı kesmedim. Epey de uzadı ve bu makineyle... İlk önce şu 1.5 milimetrek mm aparatı taktım. Şöyle göstereyim. Ee, 1.5 mi mm bu, bu. Bu 3 milim olan. Şöyle göstereyim. Bu 1.5 milimetrek mm aparatı taktım. Ve sakallarımı bu şekilde kısalttım. Daha sonra şu aparatla beraber, şu aparatla da kenarlarını biraz düzelttim. Oldukça da başarılı bir şekilde işini görüyor. Sadece şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu kenar düzeltme aparatının birazcık küçük tabii ki doğal olarak. Cihazın kendisi de küçük olduğu için. Birazcık sabırlı olmanız gerekiyor. Çok hemen vızıp diye almıyor. Ama işini yapıyor mu? Yapıyor. Orada bir sıkıntımız yok. Sonra da favorileri vesaire de bununla düzeltiyorsunuz. E favoriyi bunu düzeltmek zorunda değilsiniz. Doğrudan bununla da şu kısmını açıp da şöyle şöyle yaptığınızda sakallarınızın favori kısımlarınızından azından bunu da düzeltebiliyorsunuz. Bunlar dışında saç tıraşı da yaptım. Biz yine eşim sağ olsun bu konuda bana yardımcı oldu Şu aparatımız var. 2 ile... 20 mm arasında saç kesimi yapabiliyor. Şimdi daha önce incelediğimiz model daha gelişmiş bir aralığa sahipti ve çift başlığı vardı saç için sadece. Bunda öyle değil arkadaşlar. Bunun için bunu taktığınızda 2 ile 20 mm ayarı yapabiliyorsunuz. Şöyle takılıyor. Şöyle göstermiş olayım. Hemen yan tarafında zaten işte 2 ile 20 mm ayarını görüyorsunuz. Bu arada şöyle bir bilgi de vereyim. Ben de bunu yeni öğrendim Bu buyduğunda test etmeye başladıktan sonra 3 numara dediğimiz bir tıraş vardır değil mi? Buradaki 3 yani 2 ile 4 arasında bir rakam değil aslında o. O 9 mm'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Biz tıraşı nasıl yaptık? Ense kısımlarını şöyle görüyorsunuz şu anda. 10 milimetreyle mm aldık. Yukarılarını ise 12 mm yaptık. Ya bu tercih meselesi. Hepsinde 12 mm yapabilirsiniz. Hepsinde 15, işte burada ne var diyelim ki 14 mm yapabilirsiniz. Veya hepsini 20 mm de yapabilirsiniz. Tamamen sizin ihtiyaçlarınızı, beklentinizle göre değişiyor. Ben birazcık böyle hani şekilli olsun diye yanları biraz daha ince, üstünü biraz daha uzun tercih ettim. Ama siz mesela tek bir rakım ayarlayıp şöyle şöyle kendinizde, tek başınıza yaşıyorsanız veya evde size yardımcı olabilecek birileri yoksa bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Başarılı bir şekilde işini görüyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan da saçlarımızı kestik bu ürünle. Peki kesimden sonra nasıl temizliyorsunuz? Başlıklarını çıkardıktan sonra suyla temizleyebiliyorsunuz. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama cihazı Cihaz yüzde su geçirmez deniyor ama özellikle güç girişinin olduğu yere pek su temas ettirilmemesi öneriliyor. O yüzden benim önerim temizleyecekseniz bu başlığı çıkartın. Hangi başlığı kullandıysanız onu suyun altına sokup mesela şöyle çıkardık. Şuraya koyup hemen suyun altında yıkıyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok ama cihazı sokmamaya çalışın. Yani yüzde su geçirmez diyor ama bence sokmasak daha iyi olabilir. Çünkü bu tarz ürünler hani hassas ürünler zarar göreme ihtimali var diye tahmin ediyorum. Özellikle şu. Güç girişinde sıkıntı olabilir. Öte yandan Remington G5 ile şöyle bir çanta da veriliyor. Ben onu kutu açılımında da göstermiştim. Şöyle güzel bu çantanın olması. İçine bütün aparatlarınızı koyduğunuz zaman hani hem kaybolmuyor hem de taşırken bir seyahat ettiniz bir yere, bir yere gittiniz. Örneğin bu koronavirüs süreci geçtikten sonra bir yere gideceksiniz, bir seyahat edeceksiniz. Böyle bir sürü aparatı hani çantanıza koymanız kaybolabilir, zarar görebilir. Ne bileyim unutabilirsiniz. Ay onu aldım, ay aldım. Hepsinin içine atıp Koyuyorsunuz çantaya ve istediğiniz yere taşıyorsunuz. Akıllıca ve güzel bir hareket olmuş. Yani siz de bulursunuz böyle bir çanta. Çok pahalı veya çok lüks bir şey değil belki ama kutudan çıkması bence akıllıca olmuş. G5 ile ilgili söylemek istediğim bir diğer konu ise yağlama meselesi. Şimdi daha önceki modelde kutudan çok küçük küçük dosya bir yağ çıkıyordu. Muhtemelen makine yağdır öyle tahmin ediyorum ben. Bu ürün içinde bir hani zaman zaman yağlayın şeklinde bir ifade kullanım kılavuzunda gördüm ben. E, bu, makine yağı kullansanız yeterli ama böyle çok hani... Vıcık ee, vıcık sıkmayın. 1-2 damladan bahsediyor burada. 1-2 damla şu vidalarını açtıktan sonra özellikle bu ana başlıktan bahsediyorum. Vidalarını açtıktan sonra 1-2 damla damlattığınızda cihaz yağlanmış oluyor. Bunu 6 ayda bir falan yapsanız iyi olur. Öyle bir öneride bulunmuş olayım ben de. Bunları ek olarak şundan da bahsetmek isterim. Her başlık aslında böyle takılarak kullanılmıyor arkadaşlar. Bazı başlıklar az önce söylediğim gibi mesela şu bu tarz başlıklar ana başlığın üstünde takılarak kullanılıyor. Ama mesela işte bu göğüs kıllarını almak için kullandığımız başlık... Bağımsız olarak bir başlık olduğu için onu bu şekilde takıp böyle kullanıyoruz. Ama ne bileyim işte saçımızı keseceksek bu başlığımızı takıp onun ucuna bunu takarak şu şekilde kullanmış oluyoruz. Yani bazı başlıklar değiştirilebiliyor. Bazıları mevcut bir ana başlık üzerine takılarak kullanılıyor. Bunu da söylemiş olayım. Remington G5 saç konusunda 2 milimetreye kadar kısaltma yapabilirken sakal konusunda da sinek kaydı yapamıyor ama böyle kirli sakal dediğimiz 3-5 günlük görünümlü bir sakal oluşturma konusunda beraberinde gelen bu başlıkları kullanarak bu şekilde bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Yani uzun kısası Remington G5 Grafit'in sinek kaydı tıraş yapma özelliği bulunmuyor. Gelelim pil meselesine. Remington G5'i kutusundan çıkan adaptörü az önce de gösterdim USB kablosu üzerinden şarj edebiliyorsunuz. İki farklı yönteminiz var. Direkt 220 mototakabilsiniz ya da USB üzerinden şarj edebiliyorsunuz. 4 saatlik şarj ile 90 dakikalık bir kullanım imkanı sunuyor. Az önce bahsettim bu led lamba meselesinden. Burada biraz hani beğenmediğim bir tarafı var. Bu led lamba hani pili bittiği zaman ancak veya bitmeye yakın size uyarı veriyor. Yani çok büyük sorun mu değil ama mesela 4 kademeli minicik ledlerden olsaydı, işte diyelim ki %100 dolu iken 4'ü yansa, %25'e olduğu zaman da 1'i yansaydı mesela daha pratik olabilirdi bu powerbank'lerin üzerindeki gibi bir sistemle. Çok daha kolay olabilirdi ama cihaz küçük olduğu için, görüyorsunuz şu kadar bir küçüklük söz konusu, belki de böyle bir şey sığdıramadılar. Bence öyle bir şey olsa daha iyi olurdu. Ama bu ürünle böyle her gün kullanmadığımız için açıkçası, e, hani böyle her yerinden bir değer olsun, bir rakam olsun çok da önemli değil. Hani... ...göz ardı edilebilecek bir e, durum diye düşünüyorum. Peki biz pil konusunda ne yaptık? Biz Ben iki kere sakal tıraşı oldum, bir kere de saç tıraşı oldum. Tam dolu şarjını yaptıktan sonra henüz bitmedi. E, şarj durumunu da göremediğim için açıkçası... ...hani ne zaman biteceği konusunda bilgim yok ama... ...daha önceki Remikler in incelememizde de biz bunu söylemiştik. Bu ürünü zaten hani 15 günde bir, ayda bir falan kullanacağınız için... ...sürekli şarjda olmasın ya da e, pil ömrünün 8 saat olmasına falan gerek yok... Bir yarım saat, bir saat şarj ettikten sonra yine çalışmaya devam eden güzel, kullanışlı, pratik bir cihaz. Gelelim hepinizin merak ettiği konu. Özgür Çetin güzel anlattın. Harikaymış, uçuyormuş, kaçıyormuş ama Remington G5'in fiyatı ne? Biz bu incelemeyi yaptığımız Mayıs ayı başında... Remington G5'in fiyatı 350 TL civarındaydı arkadaşlar. Bence sunduklarına göre makul bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de hani sakal bırakan, sakal konusunda hassas olan, işte sürekli benden hani orasını düzelteyim, burasını düzelteyim, şu şekil yapayım, bu şekil yapayım gibi beklentileri olan, ihtiyaçları olan veya dış görünümüne önem veren erkeklerdenseniz bu tarz bir ürün bütün beklentilerinizi karşılayacaktır. Mutlaka bir göz atmanızı da öneriyorum. Remington G5 erkek bakım setiyle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmadığımız ya da şöyle bir özelliği var mı diyebileceğiniz bir konu varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.